Arkadaşlar buraya cam bir obje çizmeye karar verdim. Şuradan bir kumaş sarkıttım. Nereden geldiği pek belli olmayan bir kumaş geliyor orada. Ve bu kısma da metal bir obje koymayı düşünüyorum. Şu kısımda da metal bir obje olacak. Tamamdır. Şimdi... Senel hatlarıyla bu tarz bir şey çıkacak ortaya. Buradan bir kumaş. Burada metal bir cisim ve burada cam bir obje olacak. Cam cismimle devam ediyorum. Buraya bir bardak çizmeyi düşünüyorum imgesel olarak. Arkadaşlar burada ben gördüğünüz üzere... Çok sayıda çizgi oluşturuyorum. Ben bu çizgileri silik silik oluşturuyorum. Ve bu çizgilere araştırma çizgileri deniyor. Ben böyle bir sürü çizgi yaptıktan sonra gözümle hangisinin doğru olduğuna karar verdikten sonra onu kalınlaştıracağım. Şu an ilk zaten taslağı oluştururken sizin de araştırma çizgileri kullanmanız gerekiyor. Sakın... Direk çizime tek çizgiyle buradan böyle baş, bastıra bastıra başlamayın. Önce araştırma çizgileriyle hafif hafif neyin nerede olacağını, neyin ökşünün ne kadar olacağına karar verin. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu bardağı çizmeden önce ne yaptım? Dış hatlarını belirledim. İstediğim ölçü boyutunda dış hatlarını belirledim. Değil mi? Daha sonra tabanına karar verdim. Bunu araştırma çizgileriyle yaptım. Ve yavaş yavaş ayrıntılara girmeye başladım. Burada küçük bir elips çizdim. Çünkü bu bunun alt kısmı olacak. Orta kısmının elipsini çizdim. Ve ağız kısmında elipsini çizdikten sonra buradaki kenar çizgilerini birleştirdim. Metal ve kumaş olarak üç farklı cisim çizdim. Bu videoyu izledikten sonra evde cam bir objeyi, metal bir objeyi, bir kumaşı önünüze koyup çizmeyi denerseniz, bunu sürekli yaparsanız, bu sizi çok geliştirecektir. Ve şimdi devam ediyoruz. Hangisinden başlayalım? Tabii ki de sol taraftakinden başlayalım ki tonlama yaptıktan sonra şu elimizin şu kısmı kirleniyor. Biz eğer buradan başlarsak, burayı tonladıktan sonra bunu yaparsak elimiz tonladığımız kısma değecek ve kirlenecek. Bu da kağıdımızın daha da kararmasına sebebiyet verecek. Bu nedenle sol kısımdan burayı tonlaya tonlaya bu tarafa gelirsek daha temiz bir çizim olmuş olacaktır. Cam nasıl tonlanır? Şimdi normal cisimlerde ne yap Işık buradan gelsin diyorduk ve burayı koyulttuktan sonra... Gitgide elimizi açığa aça aydınlatıyorduk. Koyu başlıyorduk ve koyudan yavaş yavaş açığa gidiyorduk. Bunu yapmayacak mıyız? Bazı kısımlarda yine bunu yapacağız. Ama cam ve metalde bu durum biraz farklı. Direkt biz böyle en koyu dediğimiz kısımdan gitgide çizgimizi açığa açığa sürekli böyle yapmayacağız. Eğer böyle yaparsak bunun düz, opak bir cisimden hiçbir farkı kalmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Cam ve metal cisimlerde tonlamamızı beklenmedik anlarda parlatacağız. Beklenmedik anlarda koyultacağız. Bu cama baktığımızda ve metale baktığımızda olan göz yanı farklı geçişleri daha güzel aktaracaktır. Yani bir anda koyu bir çizgiden direkt yanını çok açık yapacağız. Böyle yumuşak bir geçiş yapmayacağız. Bunu yine yapacağız. Koyudan açığa kademeli bir şekilde yine gideceğiz. Ama cam ve metalde böyle sert geçişler yapmamız, koyudan birden açığa geçmemiz, bizim normalde baktığımızda gördüğümüz o farklı ışık geçişlerini, farklı renk geçişlerini gösterecek. Hemen başlıyorum. Umarım siz de benimle birlikte uyguluyorsunuzdur. Buradan... Hafif bir koyuluk veriyorum. Ve önceki tonlama derslerimizde öğrendiğimiz kuralları unutmuyoruz. Dış çizgiye göre tonlama veriyorum. Elim en dıştaki çizginin hizasına göre hareket ediyor. Aslında cam tonlarken biraz kafamıza göre hareket ediyor gibi görünüyoruz. Mesela ben buradan bu çizgiyi böyle aşağı indiriyorum. Ben bunu neye göre yapıyorum? O bardağa baktığımda gördüğüm... Geçişlerin düzensizliğine göre yapıyorum. Şunu söylemem gerekiyor ki cam gölgelendirilmesi şunu söylemem gerekiyor ki cam gölgelendirmesiyle metal gölgelendirilmesinde de çok sert geçişler olacak. Biz olmadık bir yere çok koyu bir gölge bırakacağız. Beklenmedik bir yeri de bembeyaz bırakacağız. Tonlamadan bırakacağız. Bu ikisi arasındaki fark ise camda bu geçişleri yaparken böyle sert bir çizgiyle bırakmış gibi değil de yumuşak bir çizgiyle o koyuluğu vermişiz gibi yapacağız. Metade ise daha sert, daha sivri çizgilerle bu görüntüyü vereceğiz. Şimdi camdan devam ediyorum. Burayı koyultuyorum. Yumuşak çizgilerle yapıyorum bunu çünkü saydam bir cisim. Sert çizgiler yaparsam metal görüntüsünü andırabilir. Genelde bardaklara baktığımızda şöyle dışlarında hafif bir kalınlık görürüz. O kalınlığını veriyorum. Bu kısımları da yine dış hattına göre tonluyorum ama fark ettiyseniz Burada mesela beyaz bir boşluk bıraktım. Atladım. Atlaya atlaya tonluyorum. Önceki çizimlerde hiçbir yere atlamadan direkt burayı koyu yaptıysam yavaş yavaş açı açı buraya geliyordum. Ama cam ve metalin tonlamasında atlamalar birden koyudan açığa geçişler, açıktan koyuya geçişler olacak. Ve bu geçişler önceki yaptığımız tonlamalardan daha sert olacak. Mesela bakıyorum ve diyorum ki şu kısım şurada bir gölge olsun koyu bir gölge olsun ve bu kısmı koyulaştırıyorum. Şu an bir cisme bakarak yapmadığım için buna ben karar veriyorum. Cisme bakarak yaparsanız bu sizin için daha kolay olacaktır. Neresi koyu görünüyorsa orayı koyu olarak gölgelendirirsiniz. Şimdi bardakların şu kısmında genellikle şöyle tabanını görürüz. Bunu da belli edelim. Bu kısım genelde biraz daha koyu olur. Yumuşak çizgilerle yapıyorum bunu. Sert çok belirgin çizgilerle burayı koyulaştırmıyorum. Atlay atlay. Bakın burayı koyu yaptım. Arada boşluk bıraktım. Orası açık renk olsun diye. Ve sonra burayı da koyultuyorum. Tamamdır. Şimdi şu kısmı da tonlayalım. Bu kısmı hafif hafif tonluyorum. Bastırmıyorum çok. Biraz çapraz tonlamak istiyorum. Aslında pek bir kural var diyemem bu konu için. Bardağa baktığımızda belli belirsiz yerlerde koyuluk açıklıklar görürüz. Bu nedenle tonlama yaparken de aynı şekilde belli belirsiz yerlerde koyuluk açıklıklar yaratıyoruz. Şimdi şuradan şu kısmın beyaz olmasını istiyorum. O yüzden oranın sınırlarını belirliyorum. O kısmı gölgelendirmeyi düşünmüyorum bu kısmı. Oradan parladığını varsayalım camın. Ve aynı şekilde ışık buradan geliyor dedik. Burada da bir parlama yaratalım. Parlamanın şekli aslında pek çok türlü olabilir. Bu nedenle burada illa benim dediğim gibi burada üçgen bir yansıma yapmak zorunda değilsiniz. Ben şu anda üçgen olmasını istediğim için üçgen yaptım oradaki yansımayı. Buradan böyle bir yansıma olsun. Şöyle yapalım. Müzik Genelde bardaklarda koyu olan kısım şu kısım olur. Orada bir yoğunluk vardır diğer kısımlara nazaran. Orayı bir, biraz daha koyultuyorum o nedenle. Bu tarz bardaklarda şu alt kısımlara baktığımızda genelde yine dediğim gibi koyudan açığa çok sert geçişler görülür. Bu nedenle belli başlı kısımları koyultuyorum. Tekrar belirtiyorum ki cam gölgelendirmesinde temel mantık belli belirsiz geçişler yapmak. Koyudan açığa çok sert bir şekilde geçiş yapmak. Açıkta olan bir yere koyu bir tonlamayı vermek. Yani en başında öğrendiğimiz şeyin aslında biraz tersini yapıyor gibiyiz camda. En başında en koyudan açığa yavaş yavaş geçiyordu. Kumaşta da böyle olacak. Kumaşta da çok nazikçe tonlamayı yavaş yavaş Ton ton açığa açığa en açığa gideceğiz. En koyudan en açığa kademeli geçeceğiz. Ama cam ve metalde kademeli kısmı sadece bazı kısımlarda görüyoruz. Mesela ben burayı tonladım. Işık buradan geliyor dedik. Şu köşeye doğru biraz daha burayı koyultabilirim. Ve bu köşeden biraz daha elime açığa açığa çok az bastıra bastıra bu kısımda o kademeliği verebilirim. Ama geneline bu kademeliği verirsem sıralı geçişi verirsem bu camın yansımalı yüzeyine gösteremem şimdi devam edelim şu ağız kısmında ağzının kalınlığını verdim şöyle tamamdır şu kısmı biraz daha tonlamak istiyorum çizgilerin farkındaysanız şöyle şöyle değil tamam, böyle böyle işte. çünkü bu bir cam hafif çizgiler olması gerekiyor yani cama ya da metale baktığınızda metaldeki çizgilerin daha sert, camdaki geçişlerin renk olarak değil de çizgisel anlamda daha yumuşak olduğunu görebilirsiniz. Bardağın şu kısmından da şöyle bir yukarıya ton veriyorum. Arkadaşlar farkındaysanız çizgilerimi böyle sert bir şekilde yapmıyorum. Bir cama, bir metale baktığınızda metaldeki çizgilerin daha sert olduğunu Camdakilerin ise daha yumuşak olduğunu görebiliyoruz. Geçişler renk olarak değil de çizgisel anlamda daha yumuşaktır. O yüzden bu kadar sert çizgileri burada kullanmıyorum. Eğer koyuluk vereceksem onu bastırarak ama böyle sert sert sert, sert daha böyle sivri bir şekilde yapmıyorum. Çünkü cama baktığımızda da daha yumuşak geçişler görürüz. Şimdi bardağın şu alt kısmı genelde daha yoğun olduğu için böyle... Belli belirsiz koyuluklar olur. Bu kısım beyaz. Şurada, şurası beyaz. Burası siyah. Burası beyaz. Burası siyah. Yine belli belirsiz geçişler yapıyorum. Mesela bu kısmı koyulaştırıyorum. Şu kenarında şurasını koyulaştırıyorum. Alt kısmında da şu kısmı koyu yapıyorum. Bardağın şu alt kısmında bir kalınlığı vardır. Çizim yaparken en çok unutulan şeylerden biri de Kenarların kalınlığı, aynı şekilde kenarların kalınlığı. O yüzden bunları da unutmadan ekleyelim çizime. Yaptığınız çizimlerde köşe noktalarını koyulursanız çiziminiz daha güzel görünecektir. Şimdi ben bunu yaparken B kalemi kullandım. B numarasını kullandım. Elime daha koyu bir kalem almak istiyorum 4B alıyorum şimdi koyulaştırdığımız kısımlara daha da koyuluk vermek için 4B kalemle bu 3B de olabilir 5B de olabilir 6B de olabilir ya da B kalemle daha fazla bastırırsınız daha fazla üzerinden geçerseniz biraz daha koyuluk elde edebilirsiniz